Aşağıdaki ifadeleri üsleri pozitif olan sayıların çarpımı şeklinde yazalım ve x eşittir 2 için soruyu çözelim. İlk önce ilk kısmı yapalım, değil mi? İlk önce ilkler. İfadeyi, üsleri pozitif olan sayıların çarpımı şeklinde yazmamız isteniyor. Bu nedenle ifadede eksi 3 ve eksi 2 gibi üslerin olmaması gerekiyor. Bu negatif üslerden kurtulmalıyız. Bunu yapmak için önce bir kuralı hatırlamamız gerekiyor. Elimizde x üzeri eksi 2 gibi bir ifade varsa, bu 1 bölü x üzeri 2 ile tam olarak aynı şeydir. Yani a üzeri eksi b, 1 bölü a üzeri b'dir. İfadeyi 1 bölü şeklinde yazdığımızda negatif durumdan kurtulabiliriz. Tüm ifadenin tersini aldığımızda tüm negatiflerden kurtulmuş olacağız. O zaman bu kuralı burada uygulayalım. x üzeri eksi 3 eşittir, 1 bölü x üzeri 3. Şimdi bunu 5 üzeri eksi 2 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman 5 üzeri eksi 2'de de aynı kuralı uygulayabiliriz. Bu ifadede 1 bölü 5 üzeri 2'ye eşit oluyor. Yukarıda ise sadece x kare kaldı. Üstlerin hepsi pozitif olduğu için ifadeyi bu şekilde bırakabiliriz. Böylece ilk kısmı bitirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken tek şey, bunu x eşittir 2 için hesaplamak. Bunu yapmak için çok kolay x gördüğümüz her yere 2 koyacağız. Bu da, 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 5 üzeri 2 çarpı 2'nin karesine eşit. Yani 2 üzeri 3, yani 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Yazıyorum, 1 bölü 8, çarpı 1 bölü 5 üzeri 2, yani 5 çarpı 5, 25, çarpı 1 bölü 25 etti. Yukarıda ise 2 üzeri 2 kaldı, o da 4'e eşittir, değil mi? Çarpı 4. O zaman 1 çarpı 1 çarpı 4 ne eder? Eşittir 4. 8 çarpı 25 ne eder? 4 kere 25 olsa 100. 2 tane 4 çarpı 25, 200. Şimdi burada hem pay hem de payda 4'e bölünebildiğine göre biraz sadeleştirme yapabiliriz. Payı 4'e bölersek 1 buluruz. Paydayı 4'e bölünce de 50. Sonuç 1 bölü 50'ymiş. Burada aslında tüm bu işlemleri yapmadan da sadeleştirme yapmanın bir yolu var. X'lerin yerine 2 yazdığımız adıma geri dönelim. Pay 2 çarpı 2 eşittir. Paydada ise 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 var değil mi? Yukarıdaki 2 tane 2 ile aşağıdaki 2 tane 2 sadeleşir, sonunda paydada 2 çarpı 5 çarpı 5 kalır. Böylelikle payda 50 olur. Yani yine aynı sonuca elde ettik.